Ama hastanemiz bu konuda şöyle bir yol izliyor. Yani mümkün olduğunca işte tecrübeli kadroyla çalışıldığı için bu hatalar olduğunca minimumda. Yani şöyle birinin gözünden kaçan diğerinin gözünden kaçmaz mantığıyla düşünebiliriz. Çünkü evet, tek kişiye bağlarsak bütün olayı acil aslında bir takım işi.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 Kabaca başlıklar altında bu hangi gruba ait? İşte solunum sıkıntısının nedeni e, diyelim kalp yetmezliği mi yoksa akciğerle ilgili bir sorun mu? Akciğerle ilgili bir sorunsa bu travmaya bağlı mı, işte pnömotoraks mı at atıyorum e, veya işte bir enfeksiyon durumu mu? Orada da işte yine e, topladığımız bilgilerle e, bir şekilde bir yol izleyip o yolda ilerleyince zaten sonuca bağlamış oluyoruz. Ama diyelim e, zatürre olarak değerlendirdik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 acil yani vatandaşı soracak olursak her şey acil. Çünkü herkesin evet. hastası acil. Hele hastane <gülüyor> konusu olunca. Evet. Yani biraz herkes hassas yani oluyor. Sizin hastanenizin bu konuda avantajı nedir? Yani acilin işleyişi nasıldır? Yani hastalar diğer devlet hastanelerindeki gibi yani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 bu sira birikmeden e, bu sirkülasyonu devam ettirmeye olanağımız var.